Bayanlar baylar. İki kata eğlence. Hepiniz hoş geldiniz Bugün müthiş bir oyun oynayacağız. Cezası mükemmel. Oyunumuzu bize anlatır mısın? Kanka. Oyun... Oyun... Kanka. Şak şak şak. Anlat bize kanka. <gülüyor> arkadaşlar. Oyun kısaca şöyle anlatayım. Çiz ya da ye challenge oynayacağız arkadaşlar. Önümüze bir ürün gelecek. Biz onu çizmeye çalışacağız. Ee, en detaylı şekilde çizen. Tabi bu bir süre zarfında olacak. 15 saniye içinde en detay çizen arkadaşımız kazanıyor. Kaybeden arkadaşımız da o ürünü yiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu ürünün üstüne acımı acı insana dertlendirecek şekilde bir tribe sokan bir acı sosumuz var. Bize acım acı istemez acı. Birazdan göreceğiz. <gülüyor> birazdan göreceğiz. <gülüyor> bu acı sosu üstüne döküp de yiyeceğiz. Sıkıntılı kısmı bu. O zaman videomuza geçelim. Çok boş yaptık. Yaptık kanka. Herkese merhaba. Şimdi şu anda acı sos bakmaya geldik. Sabah köründe uyandık. Uykumuz var. Hadi bakalım. Ne haber kanka iyi misin? İyi kanka iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bağırmıyorsun ama. <gülüyor> Sesim hala açılmadı. Kanka karnın aç sabah yanmaz değil mi? Yok yok. Ne yazsak acılı ketçap pardon. Kanka bize şimdi acı sos lazım anladın mı? <gülüyor> acı sos nerede acaba? Acı sos. Kanka <gülüyor> <gülüyor> seni bende yuvarlak ya. Acı sos nerede acaba? <gülüyor> Kolay gelsin Sos alacak mısın? Efendim? Açıdan, sos. Sos. Nerede acaba? Soslar. Var mı? Başka sos, sos olarak alınıyor bugün. Bunlar mı var? Teşekkürler. Bence kesebilir ya. Ne diyorsun? Kanka. Kanka kapağını aç sana. Bak bakayım tadına. Kanka bu iş yapar ya. Bakalım. İş yapar ya. İş görür mü? İş görür görür. Tamam iş görürse sıkıntı alır. İşin içini alalım. Öyle, öyle sen söyle. Ürün alalım mı? Aynen ürünleri alalım. Ee, burada. Al kanka. Topkek. Yer Yeterin. yok? Yeterin çiçekleri zaten. <gülüyor> çizilmesi zor bir şey. <gülüyor> Aynen çizilmesi zor bir <gülüyor> kubes. Kanka ben çok kolay çizerim artık. Hadi. <gülüyor> Benim bebekli anlayı ben alışkınım. <gülüyor> Hemen Tabii. kanka bir like atmayı unutma. Bile abone yola can basarsan canımız ciğerimiz lütfen. Ya siz o kadar iyisiniz ki bir haftada bizi 100 abone yaptınız. Çok teşekkürler size. Ufacık bir arkadaşlardan, sayın seyircilerinden bir isteğim olacak. Biz şu an kanalcı kız. Sizin desteğinizle büyüyeceğiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda sizin de desteğinizle, beğenilerinizle, yorumlarınızla, diz like'ınızla, like'ınızla, abone olmanızla sizin desteğinizle büyüyeceğiz. Her şey sizin elinizde şimdiden çok teşekkürler. O zaman videomuzu... videomuza geçelim. Kağıtlarımızı aldık, kalemlerimizi de verelim çünkü çizmemiz lazım. Bunları çizmek için 15 saniyemiz var. Evet tam 15 saniyemiz var. Reji arkadan başlatacak, bu 15 saniye doğduktan sonra ne kadar çizebilirsek en iyi çizen kazanıyor, kaybeden çak yiyor abi. Önce buzumuz geldim, bakalım rejimiz 15 saniyemizi başlatsın, biz de buzumuza yapıştıralım. Ve süre bittiği zaman ellerimizi kaldıracağız. Master El... Chef'te olduğu gibi. Az... Eller havaya. <gülüyor> Hazır mıyız? Hazır. Başladık. Ulan çok heyecanlandım şu an. Sana bu arada resim dersi aldığımı söylemiş miydim? Aaa! Yani olmadı. bak şimdi söylemek... Ya, ama kanka kopyalar kopyalar. <gülüyor> bu ne böyle ya? Süreli, Süreli oldu. Şu <gülüyor> çizgi olmadı. Şu <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır kanka. O çizgi olmuyor mu? Rejiye soracağım sanki. O çizgi olmuyor onu çizdim. Oluyor Ya Kanka rejiye soracağız. Bu da hakem rejiye. Geçen oyunda birbirimize giriyorduk. Yani <gülüyor> Reji yoktu. Şöyle gösterelim. Şöyle. <gülüyor> tamam ben de şöyle göstereyim. Evet reji sendeyiz. Şu çizgi sayılmıyor. Tamam çizgi. Şu, şuraya koyduğum son çizgiyi sayma. Benimki kanka tamamlanmış bir buz. <gülüyor> Seninki gülücük anladın mı bak. Şunu kesiyorum. Bak ya. bak bak. Gülücük kanka. Aman, aman. Şunu kesiyorum. Kanka onu kes. Tak yiyebileceğin kadar da işte. Bence yeterli, yeterli, mi? yeterli yani. Yeterli. Mi? yeterli ya, az gibi ama Az gibi. Nejde ben. Aman aman aman ama, ama. Evet Gunaçım. Yedikten sonra bize fikirlerini ve düşüncelerini anlatır mısın? Yiyorum. Ye. Ye. Bence muazzam. Allah'ım <gülüyor> yaranım. Biz niye böyle bir şey yapıyoruz Guna? <gülüyor> Biz niye böyle bir şey yapıyoruz? Kanka çöp konusu falan mı geçseydik kusart mısarsak? <gülüyor> helal helal tamam helal Başladım Şu arkadan da şey efekti var Şuna doldu Şuna o noktayı neden de o noktayı koydun? Kanka nokta <gülüyor> koymadım gözünü seveyim Olgunca seninki yemin ederim patlıcana benziyor. <gülüyor> Allah belan versin. <gülüyor> Allah tam patlıcan yok. Kanka, Benimki orası. de kabakla benziyor. Kaba. Ama Recep Recep şu an oylayacak Evet Recep Gerçekten adaletli bir karar verildi. İkisinde beğenmediyse, de beğenmediyse, de beğenmediyse Ekim, yani Ekim, karar ver karar veremediyse. İkisi de birbirinden yok. kötü. Allah kessin. <gülüyor> <gülüyor> Ama 15 saniyemiz var. Ona göre değerlendir ya. Şimdi seçebileceğin yoksa. Sen niye bu ortasına çizik atıyorsun? <gülüyor> Kanka burada şimdi ben ayıntıya takılıyorum arada. Mı? Ortalardan bir bölge kaldırma var ya. Reziyi kandırı reziyi kandırmaya çalışıyor. Allah kahretsin. Bence sen iyice. <gülüyor> o kadar kötü ki ikisi de birbirinden. Biraz, biraz, biraz daha iyi. Biraz daha araştırdım. Ama Kanka patlıcan şeyden... olsa iyiydi. Bak Kanka, patlıcan değil mi? <gülüyor> hemen bir yapıştırayım lafı kuru patlayacağını. Kuru neydi bir tane laf daha. <gülüyor> ya var mı? kes kes abi kes. Ben de patlayacağını kuru bilmem ne çalmaz bir. <gülüyor> Kanka. Yani cümlelerin <gülüyor> üçte birini söyleyip geri kalan nerede şu an hiç bilmiyorum. Tamamdır gelmesin. Kanka yerim. Şöyle bir parça. Kanka. Yeter mi? olur. Kanka yeter be. Kanka be. Yeter mi? Tamam. Kanka yeter yeter. <gülüyor> Yani en fazla ne kadar kötü olabilir? İyi bakalım. <gülüyor> Ge <gülüyor> gezime kaçtı. <gülüyor> biraz biraz acısını çek. Çek biraz acısını. Hani biliyorduk ürünleri ama gelmesini hiç istemiyordum. Puding. Bu tatlının bir acıyla karışmasını şöyle koysak olur mu? Şöyle koyulsak. Ben çizim hiç çizim fark edeyim. etmez. Şu anda kafamda canlandırıyorum. Hiç fark etmez. Kanka ben tamam. Ben sıkıntı yok. Ben çizeyim. Kanka bu kolay gibi gözüküyor ama Zor Kolay ürünlerde biz detaya çok bakacağız Şimdi bir, bir şey soracağım Isırıklı mı yapacağız ısırıksız mı? Isırıksız kanka ya Isıralım mı? Vallahi bilmiyorum Böyle evet. tamam. çizelim böyle Tamam çizelim kanka Şimdi hmm. ısırsak büyük ihtimal bunu geçeceğiz Aynen <gülüyor> <gülüyor> Tamam Recep 15 saniye mi veriyorsun yine? 15 saniye tamam, 15, 15 saniye kişiye saniye. saldırdım Kanka yapma! Yeter yapma! Yeter! Yeter yapma! Bu videoda da ben yapacağım. Yeter! Benim videom olacak bu videomun. Altına yaz, soğuk esprili <gülüyor> video. Ben niye böyle saçma saçmaları yapıyorum? Kanka ben bunu çizemedim ya. Yani. Yok ben çizemedim. Çizemedim ya. Yani. 15 doldu. Çizemedim. Ben... Tamam, daha ne kadar şey? Çizemedim, çizemedim. Ben arasındaki ben sütü bile beyaz bıraktım. Bakayım. Anladın mı? Sütü bile beyaz bıraktım. Üstünü kararladın. Siyah ya. Aa. Yeterli mi? Süt diliminin üstüne gider biliyor musunuz? Acı mı acı bir sos. Midesiz olduğumu iddia ediyorum. İddia edenlerden biri. Kanka midesiz olduğumuz için zaten video çekiyoruz. İnan yani ben de senin kadar midesizim. Hazır mısın Günay? Hazırım. O zaman yapıştır gelsin. Mis gibi ya. <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Yanıyor musun ha? İnsanın genzine kaçıyor. İşte daha de ben de orada doyuyordum az kala anladın mı? <gülüyor> Kendine misin? <gülüyor> evet. Tamam yeteri kadar acı çektiyse şimdi diğer bir ürünümüze geçebiliriz. Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimiz de. açtım ama özgür. Bir <gülüyor> Oradan bir simülümden mesaj vuruyor <gülüyor> çünkü <gülüyor> Bak sen video niye böyle yapıyorsun? <gülüyor> video niye böyle şeyler yapıyorsun? Geldi. Neyse ürün geldi sonra geldi. hesaplaşacağız. Kağıtlarımız Bak üstünde detaylar falan var, onlara iyi bak ha. Yani. O ben o arasındaki çizgi işte bisküvidir, çikolatadır o çizgiler. Kalpler, 15 saniyede ne kadar yapabilirsek? Okey. Süre doldu. Bırak, bırak, bırak, bırak kanka. Kanka bırak. Bırak. bırak. bırak. O Orayı sayılır tabak. Kanka Uzaylı oldu. tabakası gibi değil. Bak, kadar bak şurada. Kalbi ama bak yaptım. kanka kalbi. Kalbine ben normal kalp gibi yapmadım. Bak orada biraz daha fosforluydu kalbim. Tamam abi gösterelim. Hadi nerede? Hangi? Şurada kanka. Nereye gösteriyoruz. <gülüyor> Reisciğim, kalbim şurada. Kalbim tam kalp yapmadım. Oradaki de böyleydi. Şu çizgiyi saymazsak sevinirim ya. Yani. Birazcık. Acı sos gerçekten acı. Hani gel ben acıyı severim ama bu gerçekten acı yani. Nasıl? Çok güzel değil mi böyle? Çok güzel bir tadı var. <gülüyor> Güney sunat ifadesi yine değişti tabi. Sıkılık. Sık. Plastik tadı görüyor. Hadi ya. <gülüyor> kanka ben kazandım. Ne yiyeyim ya? Sık, sık. Ama sık. az sıktım kanka. Az sıktım. Çünkü ben kazandım sonuçta yani. Şu bir tane şunlu şey var ya şurada. Çek çin'deki. İçindeki bir şey var. Ha yumuşak, yumuşaklı. Yumuşaklı. Onun acısıyla beraber şey geliyor. Plastik tadı gibi geliyor. Abi çöp kafasını niye koymadın? kusacağım Sayın seyirciler Sayın izleyicilerimiz kanalımıza abone olmayı unutmayın Video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz Evet bize zaman ayırdığınız için tekrar yine teşekkür ederiz Bunun için bize destek olmak için aşağıdan aşağıdan abone olmayı unutmayın Videoyu beğenmeyi <gülüyor> unutmayın Kendinize iyi bakınlar yeter daha saygılar sevgiler Ben tuvalete gidiyorum